Selam arkadaşlar sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım karıştırmamak için ikili ikili çekiyorum sevgili arkadaşlar videoları ekspartner tarot açılımı yapacağım sizler için 15 Ekim'e kadar bakayım benim sevgili yay ve oğlak arkadaşlarımın eski eşi eski sevgilisi eski sözlü nişanlı Eski hayatınızdan giden küs olduğunuz eski sevgililer mi diyelim ne diyelim eş mi diyelim Ağlıyor olabilirler ya da size ağlıyorsunuz Sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım 15 Ekim'e kadar sizler için ex partner tarot açılımı yapacağım Önce yay arkadaşlarımızdan başlıyorum ardından oğlakçıklarımızdan çıkacağız hadi bakalım Bakayım eksler küsler hakkınızda ne düşünüyorlar barış var mı demeye kalmadı zaten de Hmm. ya bu niye böyle oluyor sevgili arkadaşlar ya ne kadar engelliyiz biz millet olarak Allah aşkına şöyle bir tanemiz boşta değil mi bizimle bu, bu, anlama, anlamadım ben bu işten bir şey yani şu gelmesi bu gelmesi olmuyor mu biz burada aşk açılımı yapıyoruz değil mi sevgili yay arkadaşlarım benim olabilir o kadar naneler mutlaka olacaktır hayatımızda çünkü ne de olsa genel değil mi milyonlarca yay burcuna açılım yapıyoruz herkesden bir parça var burada evet sevgili yay arkadaşlarım baya bir bıkmışız baya bir hayattan keyif almıyoruz hem karşı tarafı istiyoruz hem de böyle bir tuhaf hallere bürünmüşüz çünkü neden bir yerde kader ne bileyim ya ayağımıza köstek mi oldu nedir bir şeyler rast gitmemiş değil mi istediğimiz mutluluğu yakalayamadık değil mi karşı taraf ise bakın hem geriye bakış yapıyor biz eskiye dönebilir miyiz diye bir yerde de bakın tez canlı bir şekilde atağa geçecek bu insan. Atağa geçip bir şok yapma durumu var. Evet çünkü siz eli kolu bağlısınız tık yok sizde. Sizde tık yok. Karşı taraf geriye bakış yapıyor. Şok derken yanlış anlamayın küçük çaplı bir şok. Bu tabi sizi korkutmasın sevgili yay arkadaşlarım. Geriye bakış yapıyor. Hem istiyor sizi. Hem bir yerde de görüyorsunuz. Üçlü bir vaziyet var. Anne, baba veya sevgili veya eş gibi bir durumlar söz konusu. Siz de köklü kuruluş yapmak isteyeceksiniz. Karşı tarafın bu hallerinden dolayı bakın. Karşı tarafı kendinize çekmek isteyeceksiniz. Fırsat bu fırsat hesabı. Bir anda canlanıyorsunuz. Çok kral bir karttır. Yetenekli insanları, güçlü insanları kendine çekmek demektir. Sevgili yay arkadaşım karşı tarafı kendinize çekmek isteyeceksiniz. Amma ve lakin derken hemen yine bizim Azize tepemize çöreklendi. Değil mi? Yine çöreklendi tepemize. Hemen kılıcın üstüne dur bakalım. Sen onu kendine çekemezsin. Ben burada neciyim dedi. Oldu mu şimdi? Olmadı. Bir bakalım. Belki macera olabilir. Yanlış anlamayın. Ya herkes evlenecek diye bir şey yok. Karşılıklı birbirinizi seviyorsanız macera ola macera derken ben macera işlerini ben bilmiyorum ben sevmiyorum o kelimeleri ne bileyim canım belki yelken açarsınız değil mi canlar ama azize durun diyor durun ne yapıyorsunuz ben varım diyor açalım bakalım benim sevgili yay arkadaşım karşı tarafın bu hallerinden dolayı karşı tarafı kendine çekebilecek mi hmm. Bulunuyorsunuz. Doyum istiyor. Sevgili Yay kardeşim doyum istiyor. Karşı tarafta tamam. Size karşı bakın, aşk duyuyor, duymuyor değil. Aşk duymuyor diyemeyiz. Ama gelin görün ki burada bir tuhaf bir şey var. Canlar yoğun duygular hissediyor. Bakın size karşı. Siz ise ikilemdesiniz. Kuzur da arayan arkadaşlarım var. Sevgili Yay arkadaşlarım, bu vaziyetlerden dolayı hem ikilemdesiniz. Hem ilişki düzelsin, zafer yapalım diyorsunuz. Hem de bir yerde huzur arıyorsunuz. Ama gelin görün ki şu iki sıkıntıyı atlatmak ne yazık ki özellikle de bizim ülkemizde çok zor canlar. Daha da konuşmayacağım bakın. Attığınız sıkıntıları arkaya öyle duruyorsunuz. Yoğun duyguyla iş bitmiyor ki değil mi? Karşı taraf tamam mutlu aşk istiyor sizinle. Yoğun duygular hissediyor ama gelin görün ki bir şey yapamıyor icraat yok vaziyet belli tamam burada da zafer var ama nasıl önümüzü göremiyoruz daha fazla kurcalamayacağım canlar durumu askıya alıyoruz bitti tamam sevgili yay arkadaşlarım şu an için bu açılımın sonu görülmüyor kartımız bunu söyler önümüzü göremiyoruz karşı tarafta önünü göremiyor engeller var bir şeyler engel size de aynı şekliyle bakın yapacak bir şey yok ne diyor meleğim 15 Ekim'e kadar şu vaziyet için sıkma canının diyor şükret haline şükret yay diyor iyi öyle olsun bakalım sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına sen sıkma canını diyor sevgili yay arkadaşıma evet sevgili yay arkadaşlarımızın da 15 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımını tamamladık sevgili arkadaşlar şimdi oğlak arkadaşlarımıza geçeceğiz bakalım oğlak arkadaşlarımızı neler bekliyor küslerde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa de geçiyor ya akıllarından içlerinden geçenle bunların gelme azize gelme gözünü seveyim ben sevmiyorum azizeyi aslında azize kartımız çok güzel bir karttır canlar çok güzel nesi güzeldir bilir misiniz mistik güçler tarafından korunduğunuzdan söz eder farklı açılımlarda bakın genel açılımlarda ama ve lakin aşk açılımlarında azizemiz ne yazık ki karanlık yüzdür kötüdür çok kötüdür çok kötüdür üçüncü bir kişiden söz eder bize o yüzden ilişki açılımlarında sevmiyoruz azizeyi sevemeyizler Evet sevgili oğlak arkadaşlarım söyleyeyim. Evet yayları tamamladık. Oğlak arkadaşlarımız için şimdi. Hmm, çok güzel. Harika sevgili oğlakçıklar. Evet karşı taraf siz. Sevgili oğlak arkadaşlarım bakın. Siz karşı taraf eski eş, eski sevgili, eski sözlü, nişanlı her kimisi hayatınızdan giden bu ex partneriniz sevgili arkadaşım. O insanla tekrar birleşip Bakın ortak noktada anlaşmak istiyorsunuz. Karşı taraf ise karar aşamasında şu anda böyle delilik derler bakın. Joker delilik demektir. Delilik derken Dinleyin deliliği bu? Geldik şuraya uç noktaya bir anda aşağıya attım atacağım kendimi. Yani bir anda karar almak. Ne karar alıyor bu insan? Bir şeylerden memnun değil. Karşı taraf memnun değil sevgili oğlak arkadaşım güzel insan. Bir şeylerden memnun değil bir şeyleri değiştirmek isteyecek bu insan. Değiştirmek isteyecek derken hani kalben, ruhen, akıl olarak bir şeyleri değiştirmek isteyecek. Hani yanlış anlamayın yakanızdan tutup da bu değişecek, bu değişecek böyle bir şey yok. Bakın ona imparatoriçe geldi. Kadersel. Kaderimdeki mutluluğu istiyorum diyecek bu insan. Biraz yanlış anlamayın sevgili oğlak kardeşim bir şeylerden memnun değil bu insan sistem ortak noktada anlaşalım düşüncesine sahipsiniz de artık bu insanla aranız neden bozuldu geçmişte aradaki sıkıntı her neydi ise bu insan ondan memnun değil bir şeyleri değiştirmek isteyecek kadersel olarak mutluluk istiyor kadersel olarak aşkımı istiyorum ebedi doyum istiyorum ben bunu istiyorum diyor bu insan yanlış anlamayın Bakın, rahat cümlelerimi kurayım ben oğlakla ne bileyim bir aşağı bir yukarı bir ileri bir geri bir mutlu bir mutsuz ben bunu istemiyorum kadersel olarak mutluluğumu ebedi doyumumu istiyorum diyor bu insan iç dünyası hayali aklından geçenler bu sadece şu ikisi size ait siz karşı taraf bunları böyle değiştirmeye çalışırken çöke kararını bir şekilde birçoğu size bildirecek siz fırsat bu fırsat sevgili oğlak kardeşim bu insanı kendinize çekmeye çalışacaksınız. Bakın burada ebedi doyum, mutlu aşk geldi. Bu yeterli mi bunun gelmesi? Tabii ki de değil. Bayağı bir uç noktaya gelmiş bu insan. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Bakayım sizin çekmenize ne karşılık verecek? Bakalım mı canlar? Risk, risk var orada. Evet. Ne karşılık verecek? Bakayım bu insan size yeniden doğuş içsel mahkeme içsel mahkeme var bakın burada içsel olarak yani şöyle diyeyim sen hatalıydın ben hatalıydım gibi bunları bir kenara bırakıyor bu insan kendini zaten yargılamış şu ana kadar bu insan her kim ise kendini yargılamış yanlış anlamayın Hatasın veya birbirimize göre biz değiliz anlaşamıyoruz bir şeyler değişecek ben kaderimdeki aşkı istiyorum diyerek yeniden doğuş yaşıyor bu insan yaşamamış da hani bu raddeye gelindiğinde 15 Ekim'e kadar doğuş yaşarken benim sevgili oğlak arkadaşım öfkelenecek çünkü kartımız sadece haber kartı değildir öfke kartıdır öfkelerine hakim ol demektir karşı taraf baya bir kararlı hmm. Öfkenizden dolayı da karşı tarafı kaybediyorum korkusuna kapılıp bakın üzüntü duyacaksınız sevgili oğlak arkadaşım. Güzel kardeşim bana kızmayın. Açılımımdan kesinlikle kaçmıyor. Haberiniz olsun bayağı bir karşı taraf hmm, bir şeyleri silip atmak istiyor. Bakacağız sonrasına bakacağız canlar. İçimdeki çocuk diyor. İçindeki çocukmuş sevgili oğlak içindeki çocuğu canlandır. Lütfen ağlama böyle. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor. Evet sevgili oğlak arkadaşım. Yay ve oğlak arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımını tamamladık. 15 Ekim'e kadar zaten 2 haftalık bir süreç sevgili arkadaşlar.